televizyon evet, 58 televizyonu izleyenlere bir şifa kapısı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Öncelikle hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Bugünkü konumuz e, fizik tedavi ile alakalı belli boyun ağrıları, kireçlenme gibi hepimizin yaşayabileceği e, Vücudumuzda hissettiğimiz ağrılarla alakalı olacak. Bizlere eşlik edecek uzman doktorumuz, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doktor Naran hocamız bizimle olacak. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Size çok teşekkür ediyoruz. Sizler öncelikle biraz tanıyabilir miyiz hocam? Hı hı. Um, ben um, Muğadistanlıyım. <gülüyor> um, Türkiye'de okudum. Um, 2020 yılı itibariyle bu hastanede çalışmaktayım. Um, fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı olarak. Böyle. Peki hocam konumuza dönelim isterseniz. Fizik tedavi ve rehabilitasyon nedir? Hangi hastalıklara bakar? Fizik tedavi hastaları genellikle bir en yaygın olarak bel boyun ağrıları olan yani kas skilesi sistem ağrıları yaşayan tüm hastalarımıza uygulanabilir. Tabi istisnaları var. En çok bize gelen hastalara söylediğim gibi baş, boyun ve bel ağrısı olan, omuz ağrısı, diz ağrısı olan hastalar ya da inme geçirmiş, nölojik bir takım kısıtlık yaşayan hastalarımız gelebiliyor. Tedavi uyguluyoruz. Bu tedaviler hangi durumda uygulanabiliyor hocam? Şöyle, hasta eğer bu ağrılarla ya da bu fonksiyonel kısıtlıkla evde kendi başına baş edemediyse Artık hastaneye gitmeye vakti gelmiş demektir. Hani neyde sıkıntı var, nasıl iyileşir, hani onu o zamanıyla görüşerek yani Bunların bir belirtisi, var. bariz olan bir belirtileri var mıdır yoksa? Ha, mesela sabah uyandığında bir yerlerin ağrı olması ya da önemli bir rahatsızlık yani inmek gibi hastalığı geçirip hareketlerinin kısıtlanması, yürümekte zorlanması, dengesizlik yaşaması, kolunu kullanamaması gibi bunlar olabilir. Yani bu günlük hayattaki yorgunluğun dışındaki de ağrılar olarak tespit edilen yani kişinin kendi ağrılarını kendi aslında kontrol altına almasıyla alakalı bir değil mi bu? Evet evet. Yani mesela ara sıra biz ağrılar yaşarız ama mesela dinlendiğimizde bir takım dikkat ettiğimizde geçebiliyor o ağrılar yani 2-3 günde. Eğer ki öyle değilse ve daha uzun süresi rahatsız ediyorsa yani hastaneye gelmek lazım. Yani herhangi bir soğuk algınlığının belirtileri e, gibi anlaşılan ağrılar da aslında fizik tedavinin içine girebilecek ağrılar ve boyun ağrılarını tetikleyebilir. Diye evet, diriz, evet tabii ki. Aha. Peki hocam bu o, fizik tedavi e, yöntemleri nelerdir? En etkilisi nelerdir bunlardan? Şimdi e, fizik tedavi ve rehabilitasyon olarak e, bir fizik tedavi yöntemleri var. Elektroterapi elektrik stimülasyon, sıcak, soğuk uygulama, parafin gibi, ultrason gibi. Andir rehabilitasyon olarak daha çok hastanın hareket kısıtlıkları ile ilgili olarak günlük yaşam aktivitesini geri kazanması için egzersiz tedavileri, belli yöntemler, bantlama gibi tedaviler de mevcut. Hastanın muayene olup neye ihtiyacı olduğu karar verildikten sonra. Neye göre tespit ediliyor bu? Ha, muayeneye göre. Yani Hı -hı. O muayene aşamalarında ne, ne, ne tür testler yapılıyor? Nasıl teknikler uygulanıyor? Um, hastanın şöyle um, um, ilk önce Anlam neyse hastayla konuşmak, neyde sıkıntı olduğunu anlamak. İkincisi hastanın hangi harekette kısıtlık yaşadığını tespit etmek muayenede, fiziksel muayenede. Sonrasında gerek, gerekirse görüntüleme yöntemleri yapılarak, mesela dizi ağrıyorsa dizi MR ya da dizi röntgeni gibi, boyun ağrıyorsa boyun emarı gibi. Bütün bunlar yapıldıktan sonra sorun tespit edilip, Ona göre tedavi planlanır. Yani tamamen ağrıya yönelik olan bölgenin e, testleri, yani ha, evet, tüm evet, vücudun doğru. taraması yapılmıyor. Yok, hayır. Aha. Anladım. Peki bu en etkili tedavi yöntemi nedir? En etkili tedavi yöntemleri o hastaya özel olur genelde. Yani bu tedavi iyidir, bu tedavi çok iyi değildir gibi bir şey pek yok. Çünkü bazı hastalara işe yarayan tedaviler bazılarına yaramıyor olabilir. Yani çünkü her insan aynı değil birbiriyle. Ortaya çıkan sorun da aynı değil. Aynı nedenle de çıkmamış olabilir. O yüzden yani hasta özel olması lazım.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 Ya bu tamamen yine uzman doktorlar tarafından tespit edilip onun ıı, sürecinden geçmesi gereken evet. bir. Hı. Yani kendimizi e, basit evde yapmış olduğumuz egzersizler bunlar için yeterli değil anladığım Hı. kadarıyla. Doğru e, mu? Genellikle hastalar evde e, ağrılarına tabii ki çare arıyorlar. Birçok doktora gidiyorlar ve en son hani fizik tedaviye yönlendiriliyor tabii. E, orada hastalara uygun egzersizlerini öğretiyoruz. Bu e, Fizik tedaviyi geliyor, tedavi uyguluyoruz, kuru tedavileri olabilir, yapıyoruz ee, ve hani bu bir süreç oluyor. Hasta bir kere doktora gelip ilaç alıp sonra eve gidip onu düzenli içip ya da düzenli ya da düzensiz içip o şekilde olmaz. Yani bunun düzenli bir takibi gerekiyor. Eğer ilacı gelmediyse gelip doktoruna söylemesi lazım. Belki başka bir ilaç vardır değil mi? Bu şekilde takipte olmak hem hasta hem hekim açısından ve hani sürecin daha kolay olması için gerekli. İlk önce ama ilaçla tedaviye başlanılıyor, ha, şimdi değil mi? Sadece ilaç değil, hani mesela fibromiyalji de egzersiz tedavileri, yürüyüş, yüzme, bunlar çok iyi geliyor ve bunu hiç aksatmaması lazım hastanın. Yani bu çok kolay yapabileceğimiz, neredeyse hani para ödemeden alabileceğimiz tedaviler değil mi? O nedeniyle onları düzenli yapması lazım hastanın. Genellikle fibromiyalji hastaları yazın rahatlarlar. Sıcak oluyor. Denize gidip yüzebiliyorlar. Kendilerini iyi hissediyorlar. Ama kış gelince daha kötü oluyor. O nedenle hani kışın da yapabileceği, gidebileceği bir egzersiz, spor aktivitesi olursa çok iyi olur. Hastayla ilk fibromyalci açısından konuştuğumuzda ilk bizim yaptığımız ilaç olmuyor genellikle. Fizik tedavi ya da egzersiz oluyor. Tabii ki bunu hastayla konuşarak yapıyoruz. Ha Bazı hastalarda tabii ki daha erken ilaca başlayabiliyoruz. Ama egzersizleri yine bir doktor ya fizyoterapist tarafından yapılacak. Evet, Kesinlikle ki. kendi <gülüyor> yapmıyor, değil mi? Evet evet. Ya bunları siz uygulattıktan sonra sonraki süreçte kendileri yapabilecek duruma geliyorlar mı yoksa baştan sona hastanın tedavi sürecinde sizler eşliğinde mi devam ediyor? Şimdi şöyle daha iyi olur. Biz fizik tedavi verdiğimizde hasta ağrıları hafiflediğinde egzersizlerini öğretiyoruz. Yapıyor hasta. Öğreniyor burada, onu evde düzenli yapıyor. O hareketler çok kolay gelmeye başladığında bir sonraki aşamaya geçmek gerekiyor. Bu yani egzersizlerin bir sonraki aşamaya geçme anlamında. Yani Bunu bize gelip tekrar öğrenebilir ya da birkaç seans daha devam edip tedaviye seans, öyle de yapabilir. Seansını uzatabilir evet, yani. Tabii. Peki bu kaç gün aralıkla, kaç hafta aralıkla nasıl oluyor bu egzersiz aralığı? Şimdi Ağrı şiddetine bağlı. Eğer hastanın ağrısı fazlaysa her gün gelmesinde fayda var. Ha, eğer çok iyi tolera ediyorsa, günlük hayatta bir sıkıntı az yaşıyorsa haftada bir, haftada iki gibi yapabiliyoruz. Ya O zaman tamamen seansları hastanın ağrısı ve vücuduyla alakalı e, geri tepkimesiyle belirliyor e, tedavi sürecini. Ben, Peki bunlarda besin ne kadar önemli hocam? Bu dediğimiz Hı -hı. tedavide. E, şimdi fibromiyacı hastalarında özellikle şu diyeti yapın gibi bir şey maalesef şimdilik yok yani. Ama şöyle bizim her zaman uyguladığımız sağlıklı diyet, Akdeniz diyeti gibi. Öyle beslenirlerse daha iyi olur. Unlu yiyeceklerden, beyaz unlu yiyeceklerden uzak durmalarında fayda var. Kilo almak iyi değil. Hatta verilebilirse çok iyi olur. Bunlar, yani Akdeniz diyeti dediğimiz sebzeden zengin beslenme, baklagiller tüketme, onları yaparsa iyi olur. Kilo dediniz, e, ortalama ne kadar kiloda olması lazım sağlıklı bir iskeleti vücudunda ağrısı taşıyabilmesi için? Hı hı. Bu erkek için, genç, hı hı. orta yaşlar için ve bayanlar için ayrı kategorilendirdiğimizde? E, şimdi beden kitle indeksi diye bir ölçüm yöntemi var, hani bunu internete yazarsanız her yerde çıkar kilo bölü metrekare diye hı hı. Yani kendi boynuzu, yani kilonuzu boyu, boyun karesine bölüyorsunuz. Ve o yani 25'den aşağısı diye hatırlıyorum olursa daha iyi olur. 30'lara yaklaşınca insan obez sayılıyor. Ve bu tabii ki yanında bir sürü kardiyovasküler yan etkiler getirecek. Şeker hastalığına öncülük olacak. O nedenle bunlara insan her zaman dikkat etmesi lazım. Çünkü bazı hastalarımız geliyor Hani açık söylemek gerekirse yani kilosu hakkında pek bilgisi olmayabiliyor Hani tabi şey mesela hayatı boyunca aynı kiloda kaldıysa hani bunun normal olduğunu düşünüyor ama belli bir yaşa geldikten sonra biz çünkü giderek yaşanıyoruz Hani o kilo o vücuda fazla gelebiliyor gibi düşünün O nedenle hani onun dikkatta olması fayda var. Yani i̇şte burada ne? zayıf insanların e, avantajlı olduğu bir kere daha öne oluyor. Ya evet doğrudur. Peki hocam e, diğer bir husus yani e, en çok da yaşlılarda duyduğumuz kemik erimesi kemik kemik erimesi hastalığı nedir? Öncelikle bundan bir bahsedelim. E, kemik erimesi hastalığı kemik e, kütlemizin azalması demek. Yani kemik erimi daha kolay kırık yaşamamıza, yaşamamıza neden olabiliyor. Yani kemiklerimiz kırılgan oluyor diyebilirim. Bu kemik erimesi ağrı yapmıyor. Yani Tetikleyen genel, nedir hocam? Şimdi şöyle postmenopozal dediğimiz menopoz sonrası kadınlarda bu 40 kemik, yaş üstü ne oluyor? 45-50 diyelim. 45 -50. Yaş üstü kadınlarda menopoz sonrası kemik de artış gözleniyor. Bu nedenle hastaların, yani özellikle kadınların ya da ileri yaş erkeklerin iyi kalsiyum almalarında fayda var. Yani süt, yoğurt, peynir olabilir, yeşil yapraklı sebzeler tüketmelerinde fayda var. Bir de egzersiz yine <gülüyor> bu hastalarımıza çok iyi gelir Çünkü bizim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 Hastalar genellikle düşüp el bileği kırıldığında, omuzu kırıldığında ya da kalçası kırıldığında öğrenebiliyor. Ya da çok erken menopoza girdiyse hasta ve boyunda kısama fark ettiyse son bir yıl. Kamburlaşma mesela, mesela kemik ki, erimesine hı, mi bayılalım? Giderek kamburluğun çok artması. Bunlar kemik erimesi olduğu anlamına gelebilir. Bir doktora de fayda var.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 Hocam, çocuklarda görülebilir mi bu? Türkiye'de çocuklarda, bebeklerde görülebilen bir rahatsızlık mıdır bu? Evet. Genelde bizler bayanlar ve erkekler diyoruz ama hiç yeni doğan bebeklerde ve çocuklarda pek rastlantığını duymadık. Hmm. Gerçekten var mı böyle? Şimdi olabilir, şöyle olabilir. Kortizon ilacı kullanan hastalar, herhangi başka hastalık nedeniyle kullanan birileri ise Kemik erimesi başlıyor çocuk yaşta olsa da. O nedenle onu kontrol etmek lazım, takip etmek lazım. Mesela aynı şekilde erişkinlerde, erkeklerde de mesela iltihaplı romatizma bir hastalığı varsa, başka otomün bir hastalığı varsa o hastalar kortizon tedavisi almaları gerekiyor. O nedenle mesela kemik erimesi daha erken gelişiyor. Yani sekonder osteoporoz diyoruz, ilacı bağlı. Ki bildiğimiz hepimizin de bildiği en basit yöntem olarak bu kemik erimesi için iğneli bir yöntem. Bu sıvı enjekte edildiği söyleniyor genelde. Bu tedavi hakkında neler diyeceksiniz? Yani bu hangi evredeki hastaya uygulanıyor Hı -hı. bu iğneli Şimdi, tedavi? Şimdi e, osteoporozda ilaç tedavileri var. Evet iğne tedavileri de var. E, bir kemiğin erimesini önlemek ya da bir kemiğin yapımını artırmak şeklinde iki tür var. şimdi ağızdan oral olarak ilacı içemeyen hastalarda tercih ettiğimiz yöntem ya da ilaç ağızdan aldığınız hapları tolere edemiyorsa hasta o zaman anlaşıldı. Hani şey, <gülüyor> <gülüyor> iğneli evet. O zaman iğne tedavisi ya da ağızdan aldığınız haplara cevap vermediyse hasta o zaman biz iğne tedavisi uyguluyoruz. Yılda bir olabiliyor, 3 ayda bir olabiliyor. Her gün yapılan da iğne tedavileri var. Bu da yine hastanın o anki durumuyla bağlı. Eğer hastanın kemik erimi dereceleri çok yüksekse ve birçok yeri kırıldıysa o zaman iğne tedavilerine daha çok öneriyoruz. İğne tedavisi ve hap tedavisi haricinde uyguladığınız nedir kemik erimesini? Diyet, kalsın <gülüyor> ve besin almak. İkincisi egzersiz dediğim gibi her zaman egzersiz, kemiğe yük bindiren egzersizler her zaman kemik yapımına iyi gelir, kemiğin güçlenmesine iyi gelir, kemik erimesi azalır, iyileşir yani yani, yani aksatmamak lazım. Tamamen e, bu rahatsızlık e, çözüme ulaşabiliyor mu? Yani bu egzersizler olsun, iğne tedaviler olsun ya da haplarla alınan Hı -hı. tedavi sürecinden sonra e, kişi sağlıklı bedenine tekrar kavuşabiliyor mu? Hani yaşı Aha. hangi evrede olursa olsun tekrar bu bedeni taşıyabiliyor mu Aha. rahatlıkla? Şimdi evet, o tedaviye ne kadar uyum sağladığına bağlı hastanın. E, tabii ki bazı istisnalar olabiliyor bazı hastalarımızda ilaç tedavisi yaramadığı durumlar olabilir. Çünkü o hastanın başka sağlık durumları vardır. Mesela kemik erimesine neden olan. O zaman daha ayrıntılı, daha farklı ilaçlarla yaklaşmak gerekebilir. Ama genellikle tedavi altında olan hastalar iyileşiyor tabii. Yani bir tedavi yöntemine cevap vermiyorsa diğer bir tedavi yöntemiyle tekrar bir tedavi yöntemine gidiyorsunuz. Bu süreç ne kadar oluyor peki hocam? Yıllarca sürebilir. Aha yani um, kemik ölçümü e, yaptırıyoruz hastalarımıza e, hastalar biliyordur e, yılda bir kere olmak üzere ilacın, e, ilaca hasta nasıl e, cevap veriyor bu ilaç işe yarıyor mu yaramıyor mu gibisinden o şekilde takip ediyoruz eğer verdiğimiz ilaç e, iyi gelmiyorsa değiştiriyoruz dediğim gibi bu da 3-5 yıl osteoporos tedavisi Bizim sürebiliyor uzun bir süreç o zaman Evet. <gülüyor> uzun bir şey. biraz sabır istiyor <gülüyor> evet. ama tabi hastanın e, Kemik erimesi hafifse ve ilaca iyi cevap veren bir hastaysa 1-2 bir, sene sonra ilacı kesebiliyoruz. Hasta hayatına devam ediyor. Peki ke kemik erimesi olmayan bir birey hı hı. olmadan önce nasıl kendi bedenini koruyabilir? Yani kemik erimesi rahatsızlığına yakalanmamak için neler yapması hı hı. lazım? Hı hı. En önemlisi diyet ve egzersiz. Yani siz eğer yeterince kalsiyumunuzu alıyorsanız gün içinde ve hareketiniz düzenli egzersiz yapıyorsanız yani bu sorunla karşılaşmanız az olur. Çünkü yani genetik bir yatkınlık da yoksa ve diğer başka ilaç da kullanmıyorsanız kemik hem erimesine yol açan yani bu risk bayağı bir azalır. Ama işte egzersiz yapmıyorsanız, sürekli oturuyorsanız, hareketsiz kalıyorsanız, yiyecekleriniz hani kalitesizse mesela kalsiyumdan zayıf yani. Öyleyse zor. Yani Peki ek gıda takviyeleri alınabilir mi bu susuzluğun? Yani söylediğim gibi yiyeceklerden almak en iyisi. Çünkü bizim vücudumuz o şekilde işliyor. Ee, böyle kurazına uygun olarak yapmak daha iyi olur. Ancak hani bazı hastalar süt diyor peynir hiç sevmiyor da tolere edemiyor, gaz yapıyor. O zaman e, takviye olarak alınabilir. Tabii ki oluyor. Herhangi bir şey tavsiye evet geliyor. tabii ki. Öyleyse o şekilde alabilir takviye olarak. E, günde 1200 mg kalsiyum olmak üzere e, hesaplarsanız o şekilde almanızda fayda faydalı. Şimdi e, mesela kalsiyum takviyesi alırken de yanında çay içmemek lazım. Yani onun emilimini azaltır. Mesela. Yani besin değerini düşürüyor. Evet tabii ki Emilimini azaltır. Yani, yani ne besinleri almamız gereken besinleri sadece tüketip evet. sonrasında Aha. içecekler. Evet yani Hı. çayı kahveyi yemeklerden en az yarım saat sonra hatta iyi olur. Yani bir saat, iki saat sonra içerseniz daha iyi olur. Yani bütün yiyecek besinlerimizi yani almış oluruz. Sonra... Bu önemli bir detay. Çünkü bizler Türk vatandaşları olarak kahvaltı kültürümüz çaydır ya da yanında illaki Hı -hı. bir içecek olur. Çay olmadan kahvaltı sofralarına oturulmaz Hı -hı. genelde. O zaman hiçbir besinin Hı -hı. değeri tam olduğu gibi vücuda yaramıyor o zaman. Evet, evet. Bu önemli bir detay. Hı -hı. Buradan sevgili izleyenlere belirtmiş olalım. Güzel bir noktaya varmış olduk. Peki hocam, kireçlenme nedir? Bunların belirtileri nelerdir? Hmm. Kireçlenme bizim eklemlerimizin yıpranması diyebilirim. Yani şöyle, biz eklemlerimizi doğru kullanmadıkça o eklemlerde zorlanma oluyor ve eski halini kaybediyor eklemler. Hani bu e, ne kadar geri dönebilen bir şey, çünkü hastalarımız soruyor, kireçlenme geçecek mi diye. E, yani bir şeyin e, tamamen eskiye dönmesi çok zor ama e, bizim için en önemlisi hastanın gün içinde yaşadığı ağrı, e, hayatında yaşadığı kısıtlılıklar işte bir yere gidememesi, sevdiği bir işi yapamaması bu önemli. O yüzden kireçlenmede biz genellikle gün içinde hastanın çekmemesi için tedavi ediyoruz. Bir daha bu durumun ilerlememesi için tedavi ediyoruz. Hani kireçlenme dediğinde artık böyle kalacak diye de korkmaya gerek yok. Çünkü en önemlisi sizin yaşam kaliteniz. Yani o eğer iyiyse korkmanıza gerek yok. Hangi belirtilerle sizlere başvuruyorlar? En çok eklemde kısıtlık, yani sertlik, bir iş yapmak istediğinde ağrılar, özellikle harekette ağrılar yaşıyor hastalar ve eskisi gibi kullanamıyor. Mesela elde kireçlenme eskiden çok el işi yapan kadınlarda sık olabiliyor ya da çok temizlik yapan kadınlarda daha erken gelişebiliyor gibi. Mesela diz kireçlenmesi diz üstüne. İş yapanlarda daha erken gelişiyor çünkü o iklimi çok yormuşsunuz diye düşünün bir yerden sonra o kireçleniyor yani yıpranıyor. Peki bunların tedavi süreçleri nasıl ilerliyor? Sizlere gelip bu şikayetleri belirttikten sonra hangi tekniklerden geçip hangi tedaviye uygulama karar veriyorsunuz? Hı hı. Kireçlenmede İlk önce hasta geldiğinde biz e, filmlerini çekiyoruz. Çünkü kireçlenmenin dereceleri var e, ve çok ileride gelir bunlar. Mesela 4 evre var. 1 2 3 4. Yani dör, mesela dizde 4. evreye ulaştığı zaman hasta hani daha çok operasyona yönelik. Yani eklem protez ameliyatına yakın olmuş demek. En, evet, en üst seviyeye diyeyim tabir seviye. edelim. Daha erken evrelerde 1 2 hatta 3. Üç, 3. evrelerde yani fizik tedavi veriyoruz ki bu tüm hastalara fizik tedavi veriyoruz çünkü hastanın ağrısı şikayetini azaltmak için etrafındaki dizde özellikle konuşmak gerekirse etrafta şimdi diz kireçlenmesi olunca sadece eklemde olmuyor etrafında bir sürü bağ doku var, Kıkırdak kıpısı, bağlar, kaslarda zorlanma oluyor, ödem oluyor. Bunları iyileştirmek için fizik tedavi veriyoruz. Ee, bu hastalara tabi fi, um, ameliyat olacak bile olsalar son evredeki hastalar yani fizik tedavi iyi gelir. Çünkü kas, oradaki inflamasyon azalmış oluyor, kas gücü artmış oluyor. Um, ameliyat sonrası daha erken kalkıyor diyebilirim hastalar. Yani o süreci de etkilemiş oluyor. Aha, evet, evet. Um, yani kireçlenmeyi yatkınlık yapan şeylerden um, başta olanlar hareketsiz kalmak aslında. Çünkü kaslar ekleme destek olan yapılar. Şimdi biz sürekli hareketsiziz artık. Hani arabadayız, evde oturuyoruz, Masa otururuz. başındayız ya da televizyonun <gülüyor> evet. karşısındayız. Genelde de en çok yaşlılar, yaşlı teyzelerimiz evet, bunu görüyor. Evet. Bir de korona döneminde kimse dışarı çıkamadı. Kesinlikle. Yani biz kas gücümüzü kaybettik. Yani bayağı azaldı. Şimdi öyle olunca bir iş yapmak istediğinizde daha çok ekleme yükleniyorsunuz. Kaslar az olduğu için kasları çok aktive edemiyorsunuz. O nedenle yani kas gücümüzü geri kazanmak çok önemli yani yürümek lazım yürüyüş en basit yapabileceğimiz güzel egzersiz diyebilirim tempolu yürüyüş düz zeminde öyle düşünün ondan sonra kas gücünü geri kazandıktan sonra ekleme binen yük azalacağı için de kireçlenme yavaşlar yani hastalar bu bir tedavi gibi olur. O yüzden biz hastalarımıza fizik tedavi uygulayıp ağrıları azaldıktan sonra egzersizlerini veriyoruz ki buna devam edip kas gücünü kaybetmesin diye. Peki hangi bölgede daha çok kireçlenmeye yatkın diz kapağı mı? boyun kireçlenmesi mi? Hangi alanımıza ee, daha çok etki? En çok, en çok diz ve e, omurga yani e, bize gelen e, şikayetleriyle gelen. E, çünkü biz sürekli kambur atıyoruz, sırt kaslarımızı güçlendirmiyoruz. Hı hı. E, hani İnsanlar söyler, ben hiç rahat, boş durmuyorum ki sürekli ya hareket, halini, hareket halindeyim, hı hı. egzersiz yerine geçmiyor mu diye. Maalesef öyle olmuyor. Çünkü biz um, uzun süre oturduğumuzda, uzun süre ayakta kaldığımızda sürekli aynı kası kullanıp aynı şeylere yükleniyoruz. Onlar bir süre sonra yoruluyor. Yani onları dinlendirmiyoruz, güçlendirmiyoruz. Şimdi Eğer biz bunun yanında egzersiz yaparsak bizim omurga kaslarımız güçlenir, diz kaslarımız güçlenir o uzun süre hareket, uzun süre ayakta durma, uzun süre oturma işini daha iyi edebilir hale geliriz. Kireçlenme de yavaşlamış olur öylece. Şimdi siz egzersizlerle müdahale edileceğini Hı -hı. ve en son evrede de ameliyatla protezle Hı -hı. Hı -hı. müdahale edilmesi Hı -hı. konusunda tanıları koydunuz ama bundan sonrasında tekrarlanabiliyor mu peki? Eklem değiştikten sonra yani protez ameliyatı olduktan sonra tekrarda kireçleme kireçlenme olmaz. Çünkü o eklemi tamamen proteze değiştiriyorlar. Ha, ama mesela erken evrelerde geldi, hasta protezlik değil, ameliyatlık değil. O zaman e, fizik tedavi verdikten sonra e, hastalar eğer egzersizlerini iyi yapmazsa, yine dikkat etmezse, hareketsiz kalırsa, eklemlerini sonuna kadar zorlayıp kullanırsa bu kireçleme ilerler. Yani dördüncü evreye ilerler. Şimdi şey e, egzersizleri şu an mesela günlük koşturmalarda spor salonları var biliyorsunuz. Hı hı. Gerek vücut geliştirme olsun, gerek sağlıklı spor yapmak için hı hı. E, tüm vatandaşlarımız gençlerimiz gidiyor. Hı hı. Burada e, yapılan hatalar ne kadar tetikliyor peki? Şimdi ağır bir yük kendi bedeninden ki sırf vücudunu geliştirmek için ağır bir yükün altına hı hı. giriyorlar. Kaldıramayacakları bedenin ağırlığına giriyorlar. Burada neye dikkat etmeleri gerekiyor spor yapanlar? Çok, çok güzel bir soru sordunuz. Çünkü bu çok önemli. Yani hastalar e, bir an bazen böyle diri karar verip ben spora gideyim diyor artık zayıflıyım ya da işte başka bir nedenle spora gidiyor sonra gidiyor kaldıramayacağı yukarı kaldırıp zedeleniyor. Şimdi böyle olunca bu da kireçlenmeye yatkınlık yaradır yani bir önce olur. Çünkü bir, bir eklemin yapısının bozulması demek her zaman yani kireçlenmeye bir adım daha yaklaşmış oluyorsunuz demektir. O yüzden en başta, evet doğru söylemek gerekirse, en başta eklemlerimizi korumamız lazım. Yani ona zarar vermemek lazım. Bir şekilde bir ekleme travma geliyorsa, o hasar görüyorsa, ondan sonra kireçlenme erken olur demek. O yüzden siz spor salonuna giderken kendi yapabileceğiniz ağırlıkta yükü kaldırmanız lazım. Yani bugün 10 kilo 20 kilo kaldırdınız diye daha erken hedefinize ulaş, ulaşmayacaksınız çünkü yani vücudunun sınırlarını bilerek ona göre yapmak fayda yapmakta fayda var. Yani özellikle yani bunu ilk defa gideceksiniz. uygun yani doktora gidebilirsiniz. sorup onun da ortasında programa, programa göre gidebilirsiniz yani şeyi. Spora başlayabilirsiniz. Bir de önemli olan sanırsam ısınma hareketleriyle spora hmm. başlanması gerekiyor hmm. değil mi? Bu fizik tedavide de aynı bir şekilde oluyor. Nasıl oluyor o fizik tedavideki uygulama? Fizik tedavide bizim verdiğimiz egzersizler daha basit hareketler oluyor. Eklemi çok zorlamayın, ilk önce kası güçlendirin ya da eklem hareketini açan hareketleri yavaş yavaş başlamak yani ısınma hareketine denk gelir neredeyse. Yani sıklığını artırdığınızda hareketin daha çok ağırlıkla çalışmaya başladığımızda o zaman kas güçlendirici şeklinde olur. Spor yaparken özellikle böyle haftada bir futbola gitme ya da baskete gitme gibi durumlarda. Özellikle o insan hiç egzersiz yapmayan bir insansa ısınma hareketi çok çok önemli. Hatta soğuma hareketini de hiç unutmamak lazım. Çünkü siz egzersiz yapmayan, hiç esnek olmayan bir ekleme, bir kasa, bir dokuya ani bir, ani bir yüklenme olduğunda, mesela ön çapraz bağda zedelenme gibi, nemin zedelenme gibi çok sık olan bir şey, beli de zorlanma gibi olup geliyor. Hastalar o nedeni İlk önce ısının, biraz koşun, ayrı bir hareket yapın, kardiyo yapın. Ondan sonra egzersizlerinize başlayın ki hani vücut ısınıp, kan da artıp iklim esnek olmaya müsait olsun. Bu sadece spor yapanlar için değil, ev hanımları için de aslında geçerli hmm. bir şey. Yataktan kalkar kalkmaz evdir, koşturmadır, kahvaltıdır, işte süpürgedir, cam silmedir. Bunlar da aslında dengesiz hareketlerden tetikleyebilir anladığım kadarıyla, doğru mudur? Tabii ki. Burada ev hanımlarına neler demek istersiniz? Ev hanımlarımız şimdi şöyle, aniden yük kaldırmalar, yani çekyat çekmeler, diz üstüne temizlik yapmalar, özellikle omur fakalarında yukarıdan bir şey uzanmak ya da pencere silmek, tekrar tekrar. Yani eğer siz bir harekette ağrı yaşıyorsanız, çünkü size haber verir eklem Yani ben zorlanıyorum bunu yapma diye. Ona rağmen üstüne giderseniz sedelenme olur. O nedenle siz yani... Ev hanımlarımız özellikle her gün bilip iz, yani sabah uyandınız hafif bir esneme hareketleri yapın 5-10 dakika. Ondan sonra güne başlayabilirseniz mesela daha kolay olur. Yani hemen yataktan çıkıp iş biraz bekleyebilir diye. Evet evet tabii ki yani her zaman ilk önce kendi sağlığınızı düşünün ki ondan sonra çünkü ev hanımlarımız her yani evdeki diğer Bireyler için sürekli kendini feda ederek Maalesef. çalışıyor, çalışıyor. Sonra bir yerden sonra iptal oluyor vücut yani. Çünkü sonuna kadar zorlanmış, her şeyi hazır yapmış yani başkaları için. Ama kendini dikkat edememiş oluyor. Ondan sonra ağrıları ile uğraşmak zorunda kalıyor. Yani bu da şey yani istenecek bir şey değil tabii ki. Psikolojik olarak hı. bu ağrılar o kadar şiddetli olmasa da hastalar kendini nasıl o hastalık tedavisini hazırlıyor? Yani çok basit bir rahatsızlığı da günümüz insanları hele hı. de şu pandemiden sonra hı. çok büyütebiliyor. hasta size geldiğinde sizden onların gerçekten ağrısının ne düzeyde olduğunu hı. nasıl belirleyebiliyorsunuz? Şimdi bir insanın hastaneye gelmesi çok kolay değil. Yani hı. hasta kendi rahat, komfort bir e de internet ortamında her şeye evet. açıp baktıklarını doğru yani evet. Instagram'dan, Facebook'tan bakıp çok evinin yanındaki bir yere gitmek ya da komşusunun önerisiyle bir şey yapmak onlar için daha kolay. Tabii e, hastaneye geliyorsa o insan bir kere yani gerçekten ağrıları vardır. Çünkü onlar evde iyileşir, iyileşir diye bekler özellikle yani toplumda. Sonra baş edemediği için gelir. Ha, bazı hastalar var ki hani biliyor benim ağrıyacak, boyunum ağrıyacak bu ara iyi değilim bir gideyim diyor. Onlar mesela daha erken girmiş oluyor. Bazı hastalar da şöyle uzun süre bekliyor, iyileşir ya da başka bir şeydir diye düşünüyor, gelmiyor. Ya da bazılarına zamanı olmuyor, gelmiyor. Şimdi söylediğiniz gibi abartarak mı diyeyim, yani böyle hafif bir şeyi korkarak, işte bir şey olmasın diye korkarak gelen hastalar da oluyor tabii ki. O hastalar hani kendisi zaten anlatıyor. Yani o nedenle o tedavileri farklı olur. Peki hocam bu tedavilerin haricinde e, gerek kireçlenme gerek kemik erimesi gibi bu e, termal Hı -hı. yerler var. Bunlar ne kadar etkili oluyor bu fizik tedavinin haricinde sıcak vücudun tutulması iyi geliyor diyor kimi. Gidiyorum ama geldiğinde tekrar aynı şekilde devam ediyor diyorlar. Ne Hı -hı. kadar etkili bu? Hidroklimatoloji uzmanlık alanı var. Onlar termal yöntemleriyle hastaları tedavi ediyor böyle romatizmal hastalığı alanlara. Şimdi bizim fizik tedavide uyguladığımız bölgesel sıcak tedavileri uyguluyoruz. Şimdi sıcak şöyle vücutta o alana kan dolaşımda artma meydana getirdiği için oradaki dokuların iyileşmesi hızlanıyor diyebilirim. Şimdi o nedenle birçok şeye iyi gelir. Yani bir dokuda kan dolaşımının artması demek mesela kas spazmında mesela spazm olduğu doku diyelim içinde kan geçmek daha zor olur değil mi? Şimdi sıcak uygularsak kas hafif gevşiyor, kan dolaşım artıyor hızlı iyileşiyor. O nedenle Termal tedaviler bu kronik bile ağrı olanlar, diz ağrıları olan hastalara iyi gelebilir. Sadece akut böyle çok dizi ağrıyıp şişmiş hastalar, bileği ağrımış şişmiş hastaların gitmemesinde fayda var. Çünkü ödeme sıcak iyi gelmez. Peki tedavi yöntemlerinden bahsederken Cemil e, protezden bahsetmiştiniz ve hı hı. son evredeki hastalar hı. için uygulandığını söylemiştiniz. Hı hı. Ameliyata girmeden önceki süreç ve sonraki süreci değerlendirdiniz ve e, ameliyata hazırlanan o sürece biraz değinsek. Şimdi protez ameliyat indikasyonunu ortopedist doktorları koyar. Hastanın ameliyat da uygun mu değil mi? Çünkü eğer bir durumu varsa, şeker hastalığı gibi, tansiyon gibi, ileri yaşışsa koak gibi bir durumu varsa bunlar uygun, sakıncalı gruplar. Uygun olmayabiliyor. Tabii ki onlar ilgili alan uzmanları değerlendiriyor ve riskini çıkarıp söylüyor. Şimdi hastalarda yani protez alınacak hasta karar verildi diyelim. Preop dönemde yani hazırlık döneminde bu egzersizlerini yapmak, yine fizik tedavi uygulamak ilgiler e, yapılabilir. E, ve ameliyat sonrası daha rehabilitasyon, yani ortopedik rehabilitasyon dediğimiz e, fizik tedaviye yine gitmelerinde fayda var. Çünkü hastanın, şimdi protez ameliyatı çok büyük bir ameliyat var. E, protez alışması, tekrar eklem hareket açıklığını geri kazanması, kas gücünü kazanması ve normal yürüyüşüne kadar hastanın kendi normal hayatına devam etmesine kadar zaman gerekiyor. Kalça protezi olsun, diz protezi olsun. O süreç fizik tedaviye geldiğinde daha hızlanıyor, daha kontrol altında oluyor. Yani hasta daha iyi ayağa kalkabiliyor. Çünkü bazı hastalar fizik tedaviye gelmediğinde pandemi nedeniyle mesela gidemedi diyelim. Hala kalça protezi olup aylarca çok, çok doğru düzgün yürüyemeyen hastalarımız, yani hastalar oluyor. Yani birebir uyuşmayabiliyor protez hastada öyle mi oluyor? <gülüyor> yani onun uyuşup uyuşmamasını ortopedi doktorları takip et Takibi atılıyor evet. yani ameliyat Aha. olduktan sonra o süreç hala uzuyor. Evet, evet. Ne kadar ortalama oluyor? Ee, farklı bu kalçada, farklı dizde, farklı dizde daha erken. Kalçada da kısmen daha erken ama işte bir altı aya kadar uygun bir tedavi almalarında fayda var. Bu protezler sonrasında değişiyor mu, yenileniyor mu? Nasıl oluyor? süreç nasıl peki hocam? Protez sonrası hastanın, şimdi hafta hafta, ay ay hastanın yapabildiği egzersizler, yapması gereken hareketler var. O nedenle o protokolü göre uygun yapılır. Aynı zamanda hastanın o anki fiziksel durumu da önemli. Mesela Protez olduğu diyelim. ilk günden beri yürüyen, sıkıntı yaşamayan hasta olabilir. Çünkü o hastanın kas gücü iyidir. Daha hızlı yaralara iyileşmiştir. Ha, bazı hastalar 3 ay sonra bile çok doğru düzgün yürüy yürüyemeyebilir. Belki o hastanın daha farklı durumları vardır. Başka bir yerde ağrısı vardır. Ağrısı geçmiyordur. Birbirine fetipli de Aha, olabiliyor. Evet. O nedenle hastanın o anki durumuna göre nereye ne tedavi gerekiyorsa yapılır. Peki son olarak toparlayacak olursak hocam buradan e, hastalarımıza uyarılarda biraz bulunalım. Tedavi süreçlerini değerlendirdik, beslenmeyi değerlendirdik. Genel bir toparlayacak olursak neler demek istersiniz? Şimdi. Um... Bir insanın fizikle, fiziksel olarak ağrı yaşamaması için egzersiz çok çok önemli. Hani Bizim günlük yaptığımız ev işleri olsun, iş yerimizde yaptığımız şeyler egzersiz sayılmıyor maalesef. Çünkü sürekli aynı ekleme, aynı kasa yükleniyoruz ve onları yoruyoruz aslında. Bir vücutta bir dengesizlik oluyor. O nedenle düzenli egzersiz, hareket hayatınızı dahil ederseniz ileride oluşabilecek birçok hastalıktan önlenmiş olur. Birçok ağrılardan kurtulmuş olursunuz. Öyle düşünün. Yani bu basit bir hareket, yürüyüş gibi başlayabilirsiniz. Sonrasında yavaş yavaş ilgili uzmanla giderek, danışarak daha böyle ileri seviyelerde egzersiz hayatınıza dahil edebilirsiniz. Bir de beslenmeye de dikkat etmek ve hepimiz için çok önemli. Çünkü fazla kilo her zaman yanında fazla durumlar getirebilir. O nedenle e onu yiyeceklerden az tüketip meyve sebze daha iyi tüketirseniz daha iyi olur. Ve kendinize dikkat edin. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Vermiş olduğunuz bilgiler için, hayatın içinden bilgiler ve herkesin uygulaması gerektiği ve günümüzde herkesin yaşamış olduğu bir rahatsızlıklara değindik. Teşekkür ediyoruz. Ben Bence teşekkür olunca. ederim size. Evet değerli izleyenler hepimizin yaşayabileceği sorunlarda boyun, bel ve küreçlenme, kemik erimesi gibi rahatsızlıklardan bahsettik. Nardan hocamız bizlere eşlik etti bu konuda. Umarım uyarılar, uyarılarını dikkate alırsınız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İyi pazarlar.